Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün yeni bir Cyberpunk bölümünde sizlerleyim. Evet, e, ancak bu bölüm biraz daha farklı. Sizin de fark ettiğiniz gibi şurada, tam şu silahların köşesinde arkadaşlar, ben yokum. Neden sen yoksun diye soracak olursanız, şöyle bir durum var ki arkadaşlar, e, Nvidia Broadcast uygulaması kullanıyordum ve son güncellemeyle beraber bozuldu. O yüzden yeni bir güncelleme getirip e, tekrardan çalışır bir hale gelmesini bekliyorum kameranın. Benim gibi birçok e, kullanıcı da yaşıyormuş bu sorun. O yüzden uygulamamız düzene kadar bölümleri bu şekilde biraz ben siz yani benle ama görüntüsüz izlemiş olacağız. Öyleyse güzel kardeşlerim hemen Zigzig Caddesi'ne doğru yol alalım. Oo afişlere bak. Filime mi bunlar? Hop, hop hop hop hop hop Arabanı kullanabilir miyim? Hayır mı? Seni. Hayır. S sen. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, biraz çarpa çarpa gittim arkadaşlar ama kusura bakmayın. Aslında tam. Doğru yönde ilerleyebilir mi şimdi? Onu da fark etmedim değil. Bu ne? Takamura arıyor. Cevapla. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan da harbiden <Arudan> ya. Orodo <gülüyor> Furen. Ee, ne bu güzel sada da gelsene. Exactly. There you, the the İyi, nerede buluşacağız. Güvenilir birimi önce güvenilirliği de bir sorgulamak gerekebilir abiler. <gülüyor> <gülüyor> Bize yeri söyle. old Japon kente gidiyoruz? Abi işte oyun şimdi keyifli olmaya başladı. Ah, Johnny. Here This more <gülüyor> than clouds. Hey at least here you know what Aga ya Johnny'nin her yere böyle uyumlu bir şekilde çıkması beni ...çok güldürüyor. Please fuck off diye bağırdılar lan. Çekilin beyler, çekilin, çekilin, çekilin. Hiç hoş bir yerde değiliz, bunu anlayabiliyorum. Hey, tamam. Hey Kimi göreceğiz? Tamam, söyleyelim abi. Sıkıntı çıksın istemiyorum. Ee, Pandik arıyorum. Cancer <gülüyor> Bay'i. Yok, sıkıntı çıksın istemiyoruz canım. Zaten, başımız yeterince dertte. Adamın ağzını burnunu kırasın geldi de neyse. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha, bunları böyle inceleyebiliyorduk doğru. <gülüyor> ağzından bal damlı. Johnny, bir, bir, bir şeyde bir laf sokma abi. Bir şeyde bir laf sokma. Neyse, biz buradan da lootumuzu kısaca yapıyoruz yani, abiler. Para kazanmamız lazım be everything abi mis kendinden geçmiş <gülüyor> be hey. bizi tanıyor -uh. gelmene sevindim pandaki alıyor musun gelmene I sevindim bir cidi ise pandikle konuşuyor klosa neden geri döndük After the heist, Lan, orday çok şey olmayan şeyler var. Tried to get her to see straight, but she wouldn't listen. You talked to Fingers yet? If only. He's harder to get into see than the best dux in town. We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front. Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. <gülüyor> <gülüyor> evet, belaş. Sence Evelyn burada mıdır? Evelyn'i çok önemsiyorsun. Kulağısa cool çalışmış mıydın? Aşağıdan başlanın. That's where I met Ev, Tom, and the rest of the crew. She means a lot to you, doesn't she? And you've arrived at that conclusion how exactly? moment you knew where she was, you sprang into action. Once you moved Evelyn, you never want to let her go. I think Evelyn's being kept here somewhere. On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God, no because Bakalım arkadaşlar Evelyn'i kurtarabilecek miyiz? Sunnesin yo Bakalım sıramızı verebilirmiş. Fingers. Right hmm. <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> Pandic'le konuşmalıyım, çok önemli. Bekle bek... Peki, beklerim. Eee... doğru düzgün bir kasabaya gidin. Bu arkadaşımın durumu gerçekten çok ağır. Öne geçebilir miyiz? Hmm. Bir deneyelim şansımızı. Didn't seem so bad just Keşke şurada alt yazılarda çıksa bi. Girelim girelim. Gel abla. Halledelim işimizi. Hmm. Evelyn Parker'ın nerede? Sade girelim abi. Samuraiya o kadar da beklemeyiz yani. is about silah çekesim geldi. For Abi bu tiple anlatmasın. So, Kızlara yardım mı ediyorsun? Dediğim gibi Evelyn Parker. Abi hiç değil diğerleri. Evely'ni kurtarmak istiyoruz. Abi senin ofisinde mi var? Ağabey Bu ne <gülüyor> <gülüyor> Abi geç geç mi konuşmaları da sadede gel Tabii Aa bu arada zaten da kimse bir şey fark etmiyor o yüzden otur kayıtlarına göz at otur <gülüyor> tanık geliyor mu Satan iyi edersin yoksa onu hatırladığını gayet iyi biliyorum Hadi abi, bildiğini biliyoruz ya. Ne sorunu vardı? help burada sorununu halledemip farklı bir yere gitmiş herhalde <gülüyor> one with Ayda İyi abiye zor kullanmamışız. Yoksa haksızlık yapacakmışız. The ah yes. well, ne creature bir dakika bir dakika judie yaratık mı dedin onunla böyle konuşamazsın yumruk at asıl sen barına ah bizi sinirlendirdi <gülüyor> judie ile böyle konuşamazsın <gülüyor> Neyin nesi nerede bu stüdyo? Ulan bir, bir yumruk çakasım geldi şu surata. <gülüyor> ya keşke bayılmasaydı Dur dur dur dur bulacağız bulacağız vallahi bulacağız ya şey yapma hiç. Ya sen... Evelyn'i istiyorsun, Evelyn'i bulacağız yani. Sıkıntı yok. Hop, hop, hop, hop. Hızlı loot. Merak etme, Evelyn'in bir şeyi yok. Bu iş bende. ben Dert etme Judy bulacağız onu. We'll her, we'll her hey, no. Lee, we Hey, Merak etme bulacağız. Bunları nerede çektiklerini bulmalıyız, kuru kafa. Bu tabir durmuş muydun hiç? bir saniye bekle abla. şey, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dur, kadar konuşuyorlar Bu... ...indüstrin... What's Abi bir anda farklı bir diyaloğa atlamış bulunduk. Abi şey değil aramıza girdi. Şu, gidip o adamı döveceğim abi bu arada. Çok kızdırdı beni şu anda. Konuşmanın ortasında mı girilir buraya ya? <gülüyor> Tam. <gülüyor> to herkes ardındayız bırakır Sadece bize leave something Orada canımız gitmiş nasıl gitti ki? geçmiştim. 어� microorgan compra il uma różdénha. Bem party explanation ska那麼 boa dark net. da kind of ileri, yaptığımda koşuyor ya Jigjig sokağına bir uğrayalım. Şu karanlık ağzı sitesini deneyelim. Şimdi caddesinde XBD bilmem ne BD bir şeyler ara diyor Hemen bir BD arayalım. Sonrasında da bir terminal tespit edip nece zevkli sitesini bul. Ama bunlar nasıl şeyler, nereden bulayım ben onları hey ya? Man, you problem Ey Allah'ım burada ne peşindeyiz? Adamlar gözümün önünde kavga ediyor. Sinirim bozuldu. Tamamdır. Şu abinin de üstünü hemen alalım. Hızlıca. Tamamdır. Patanayı çekecektim de çekemedim abiler. Hmm bu ne? Aaa. Bu <gülüyor> güzel dur bir dakika burada tıklamalık bir şeyler var. Gizli sokaklar bilmem ne gece hayatı beyin dansları dizis var kabuki. tamamdır. Giriş yap. 55 bir C BD buradan 55 bir C'ye gideriz. Bir C'den de bir BD'ye tamamdır. Şöyle gidebiliriz. Aa biz hacker'lıkta efsaneyiz. Arı yüzden çık. Eee tamam. Nice entivitleriniz yani nice arızalarınızı besleyin. Tamamdır. E ee, bu kadar mı? Touch. Hey, hey. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin. Bu tıraşçı satıcısı. <gülüyor> Özel bir beyin dansı istiyorum, brain dansı. Diyordum aslında. Particular. You Kuru kafadan anladınız. buralarda yalnız gezeseniz polis çağırmış şimdi diye tutuklar. I never Hey, lan. Aşırı etikçi konuşmalarını <gülüyor> severim. Aynen öyle kuru kafa kuru kafa işaretlerinden abi istiyoruz onlardan. İndirim yok mu? İşin piri değilim ki, manları nereden alıyorsun? İndirim yok mu şanssız değilim. Ayrıca lan o <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır, şimdi... Bunlar ne? İşkence, mix, çekim. Abo, kol yok, problem yok sende arkasından iyi. <gülüyor> postsuz bacaksız artık orbu ne bunlar ne oğlum <gülüyor> sürdü stildans sahnelar eee Aa... mev kızarmış kuru kafa güvesi tamam bunları asit banyası stilinden sahneler. tamamdır işimize yarayacak olanı aldık Seninle iş yapmak keyifli değildi ama. Beyler. Loot kaynağımızı toparlamamız lazım. Bu gerçekten önemli. Sürekli loot yaptığımı biliyorum ama loot yapmak önemli. Bekle beni Judy. Buradan mı giriyoruz? Yok. Şorabayı ben mi oraya koydum acaba millet bekliyor. Yes. Hey Let sure you. Why? Hazırım. <gülüyor> İlk önce baştan sona bir izleyelim. Evelyn'in eli mi bu? Ne yapıyorsun Zay? Hey, hey, hey. hey. Abo. Orada işler hiç güzel değil. Evelyn değil bu ya. Başka biri bu. Bir baştan sona izlemek her zaman fayda var. Ne yapıyorsunuz beyler? Oh shit! Lan lan lan! Lan, ne yapıyorsunuz adama? Aa cidden bunları izlemeyi seviyorlar mıymış? Çok ruhassız bir şey yani ne bileyim. Tamamdır şimdi. Decker, Tanaka, Roger's logo... Bu Synth Buralarda bir takım şeyler var, evet. Eee, hepsini çözeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şuraya da gelelim hemen burada da bir işiyor. I Başka bir detayımız var mı? Aa buradaymış. Mm. I've ordered recently Coffee was cold Like On the day before It looked fresh though So? It means someone's grabbing bucket slice regularly Which is not something someone does for the flavor and the fresh ingredients Pizza shares its DNA with styrofoam I'm just gonna slap across town for it Evet, bu şekilde elektrik Her şeyi buldu. Bukka Slic'da Bu Aynen öyle. Uuuu, uh, uh, uh. beyin dalgalanması yaşıyoruz galiba bir şeyler oldu. Jüney abla sür bizi. Her yere geliriz seninle. Ağa ya bu kadar emeklerime karşı şu de ablaya etkileyemezsek üzü durum. her Hımm. Acaba ne gibi bir olay var burada? <gülüyor> Yolculuğu atlayalım. Tek istediğim onu kurtarabilmek arkadaşlar. find us a way görev aldıktan sonrasında sızlanabilme gibi bir şansımız, ihtimalimiz yok abiler yani. Yalnız şöyle bir katanamızı Where is my katana. Bir dakika. Burada bir katana daha varmış gibi gözüküyor. Huu hu hu. Güzel katana. Tamam, bunlara bir şey takamıyoruz. Şimdi dedik. Sana bir şey takabiliyor muyuz abi? Hiçbir şey fark etmiyor. Bir takalım. Tamamdır. Harika. Bir de keşke daha doğru düzgün bir pantolonumuz olsaymış. Neyse yapacak bir şey yok. Ay ay ay ay ay. Tamamdır kamerayı hackledik abiler. Biz bu işi gizlice halledebilir miyiz acaba? Sanki yalnız mı düşmanların dikkatini dağıt. Kendimi banya. I'm ah, here. Got no time to creep around. Abiler gizlilik için her zaman ne dediğimi bilirsiniz. Beyler, Judy'ye bulaşan herkesi yok edeceğiz. Ulan, ulan, ne oluyor? A oh, ay hayır ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Neyse patlamıyor. Bu da iyi güzel bir şey. Dedim acaba parçalar ikiye bölebilir miyim? Evet. I'm here. We need to get to level -2. Bet that's where they're keeping her. Abla sen hiç merak etme ya. Keşke Epf takım arkadaşımız olarak yanımızda olsaymış, kesin başarılı olurmuşuz aşağıydı. Sen neyi biliyorsun anlamadım ki. <teknişim> like candy for RTL, mouth, optik sıfırlama. Bir c 55 Uzaktan durdurma düşmanların dikkatini dağıt. Uzaktan durdurma aktarılı. abimizi sadece şuraya atalım. <Gülüyor> eh... Ertesik alan işte. Hallettik seni. Abiler bu arada ilk defa şu oyun boyunca sonunda gizlilik kullanabiliyorum. Ha tamam. Vay, Judy ablaya baksan Birini biz birini o indirdi Ay vallahi Jackie'den daha fazla işe yarıyor Çok ciddiyim Ufff uh. Gizlilik buraya kadarmış. No! Geliyor musun? Evet. Gayet hızlı bir şekilde ilerliyoruz abiler. Hop hop hop hop. Ah, Johnny. Hmm. Johnny anca laf yapıyorsuna. Evet. Şöyle ilerleyeceğiz gibi duruyor abiler. Bir arkamızı kontrol edelim, her zaman yarar vardır. Bir bak bakalım abla, sen burada ihtiyacın olan bir şeyler bulabilecek misin, edebilecek misin? Buna hiçbir fikrim yok, neyse. Şurayı açabiliyor muyuz? Bu stun şey ne onu bilmiyorum. from the elevator Ben geldim. Evelyn'i çalıp sonrasında rahat rahat oturabileceğinizi sandınız herhalde. Üzgünüm olmaz öyle şey. Aa, kırabiliyoruz. Harika. Ekrana bak, bozulmak bilmedi. Harika. Bakalım neler yapabiliyoruz. Evet, ilerleyelim. Ulan Evelyn, ne olmuş sana? Grab it let's do this. be! Here goes. Ready? And? Now. Abi ne yapmışlar Evelyn'e? thank god şimdi burada sorgulamayalım abi şu dinin gözüne girmemiz lazım elevators Dediyeceğini bekliyorum abi. Diyecek misin bir şey? Demeyeceğim. Tamam. Oh, arkadaşlar üzerinde o kadar çok yük var ki yürüyemiyorum. O yüzden buraları hep keseceğim. Sıra bakmayın. <gülüyor> Yazık ya. Şş, kamera sessiz ol. Ah, bu ne? Aga on. Ah, adam resson zorla sigara içtirdi bize Evet, beklemeye ne gerek var biraz zaman verelim oh. azini arzası saptandı ne abi ile konuşacağım beni rahat bırak şoni. At least i think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if i didn't feel so bad for her. Onunla konuşmalıyım. Durumu nasıl? Ona kızdın mı neden? Durumu nasıl? Neyse durumu kızıştırmayalım ya. Use your imagination. That place sucked every last drop of humanity from her. It's not enough. She already gave up everything she had. I just kept taking more and more. She's in some kind of trance. Like she's folded into herself. No reaction to her surroundings whatsoever. I, I got really, it. really didn't want to poke around in her head. I did it for you. I just want you to know that. Vay. Judy, <gülüyor> bir... okay. so why? When you me to scour <gülüyor> her behavioral chip, I was just about done dealing with your show Bakalım neymiş. Okay, show me. This set the parameters. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune. Come on, V. I'll be the first to admit this does not look good. Agave, Hey. How you feeling? You need anything? I'm not here to nag. Just talk. Aga be, tamam daha sonra konuşalım. Zorlamaya gerek yok Icicle'e. Have a seat. Nereye? Hah. All right. Roll it. Data was in pretty rough shape. ...not all that editable. Huh. Glad you managed to salvage them in the first place. Needs a second to load. Quality's lousy, but I did what I could. What am I looking out for? Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. Şurada küçük bir detay bulduk. Hmm. I think I these. What are they? markings. You familiar with them? Not enough to know what they actually mean. Heard who might use them though. Who? Could be the Voodoo boys, but that's just a hunch. Can't be 100% sure. The Spine Shell and crew? Hard to find, 'cause they don't want to be. I wouldn't know where to start. Can't see your face. Under normal circumstances, that kind of encryption's easy to crack. But not this time. Whoever she is, she's got serious net running skills. Arica. Every single piece of tech I see, security. We need a layout. Of... We will get everything what else about, we what need. What about his messages? It's more important that he suspect nothing. Try to be your usual. And if he starts talking about the biochip himself... Might not be important. <laughs> Maybe. But all of them are from Pacifica. Now's down our search, at least. What now? And Looks if like he starts talking gonna about the biochip bio himself... Were uh, you should yes. I That is not of interest to you. You spin the virtue, you come back here. We give kimsin ya? All right, think we got everything. What do you think? bizden bir şeyler saklamış Onu tutan kadın. şimdi neden onu öldürmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me. If I'd known what she'd gotten herself into. <clears throat> I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. It's pretty damn amazing. She managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you <laughs> came in. She hired you. And brought this all on herself. On YouTube. There's one more recording. Want to see it? Sure. Can me at this point. Daha neler göreceğiz bakalım. what language is speaking? I don't know. <pequeña> it is the Voodoo boys. <t gegangen> Tamamdır. Diğer veri katmanına geçelim. if ring is not. Harika. We have to know what they're saying. It could be important. Ali Çeviri çevir paketi aldık abiler bunu gerçek hayatta da isterim. Ay da Hmm. Yo okay, vi right, Abla neler çevirdi sen ya? Oh. Johnny forever <gülüyor> <gülüyor> Sana söylerim ya. It's got silver Digitized psyche Abi sakin ol. You um, John, bu insanların altla alıp veremediği neydi? <gülüyor> <gülüyor> One way or another, everything leads back to that Tamam. Evet, arkadaşlar, bugünlük de böyle bir bölüm. Yapmış olduk şurada da John'un içtiği sigara havada duruyor. Çok güzel bak. Neyse yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Umarım kameranın update'i Nvidia broadcast'in update'i bir an önce gelir ve sizlerle kameralı oynayabiliriz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.